Evet arkadaşlar bildiğim de kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ilerliyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum bay bay. Bunun ne yapılması gerekiyor? Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. ev sebi tamam expressör Gidelim. Evet. Geçelim. Aha şurdayım. Hay baba ne diyeceğiz? Müsaade ederim. Müsade edin, müsaade etmez. Arkadaş, andan geliyor. Andan <gülüyor> <Online> geliyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Oh, no. oh, oh. Ui Arkadaşlar şu Hadi misal burada şalı, şalı. Biraz daha ileride, bir yere bakalım.